Hepinize yeni bir Bravo biliyorsunuz videosuna selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Bravo yeni bir bölümündeyiz Rankı devam ediyoruz. Fark ettiyseniz kameranın açısı ve e, görüntü biraz daha iyi. Dediğim gibi. Bu videoda Petra. güzel bir ee, Hani Bravo en düşük sivri iyi kadar Yüksek onu anlamıyorum. Neyse. Petra versus Petra. Hadi bakalım hangi bizinki daha iyi? Reis mavi seçmiş, ben mavi sevmem. 3, 2, 1, brawl. Bu arada kamerada çift lens özelliği tarzı bir şey var. Ee, bu özelliği açınca direkt bana odaklaması gerekiyor, mana odaklamışlar. Yani bir sürü özellik koydum. Evet, birinci aldık güzelce. Ve bu arada bu videoyu severseniz like ve yorum atmayı unutmayınız. Gerçekten lazım bunlar bana. Здравствуйте Neyse hemen vantap atacağız şimdi adama hazırsanız. Attım. Arkadaş Petra'yı büyük ihtimalle yeni kullanmaya başlamış. Biraz da ilomuz düştüğü Ya Yani altından bir şey düştük bayağı iyi düştük yani. Bu arada bu son zamanlarda şey oynadığından dolayı bravalladan daha çok ludoplatması olamadığından dolayı oluyor. <gülüyor> Bravalladır biliyorsunuzdur belki ben de zone girmeyince e, rankımız silmiyor. Oo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, aklım karıştı baya. I ıhım. Rankı dolduğu için fazla da konuşmak istemiyorum gençler. <gülüyor> Spammer'a bak ya. Dur dur. Seni nasıl yengebiliyorum bir saniye. Onu ayarlayacağım. Ayarlayamazsam yumrukla öldürürüz de. Onu büyük ihtimalle ayarlayacağım. Şu elindeki şeyi alacağım. Bak dur. Onu ayarlayacağım ben. <Gülüyor> Goodbye, my friend. İlk <Gülüyor> maç win oldu, güzel <Gülüyor> oldu. <Gülüyor> Beğendim ilk maçı. Bakalım ikinci maçta ne olacak? Koca oyuncuları güzelse iyi oluyor genelde yani bayağı. 3, 2, 1, Oyunu biliyorsa diyorum doğrusu. Bu hesaptan da hiç skin yok ki yani. Aslında video için diğer hesaba gireyim diyorum da eğer gerçek anlamda ranked kasacaksan bu hesaba kasacağım o yüzden. Ben de arkadaşlarım girince o hesapla giriyorum. Hesabın içinde e, oyuna gelen ilk epic skin var. Mirage var. Zaten bir video hazırlamıştım onunla ilgili. O videoya da kanalda ulaşabilirsiniz. Oh, şimdi. Adamımız çok kaçarak oynuyor. Beni sinir etti açıkçası şu an. Kaçmaya devam ederse full spam gideceğim. Fırı spam gideceğim. <Gülüyor> Fırı spam gideceğim ben bu adam. kaçıyor umurumda değil yani adam. Sen de öl. Pisi <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> beceli oyunlarda çok kasılıyorum her oyunda. O yüzden birazcık konuşmuyorum böyle bir videolarımda. Nasıl lan? Ne? Stunlerim Bak oldu galiba. Böyle oyunculardan gerçekten nefret ediyorum yani neden yaparsın ki böyle? Hani tamam güzel bir hareket de yani neden yani neden o kadar kaçarsın? Çok eşit gidiyoruz adamla ya. Bu beni biraz sinirlendiriyor açıkçası. Kızgın. <gülüyor> Aşit. <gülüyor> Kamerayı tam sabitleyemedim yine sallanıyor olabilir. Aynen sal. Ben her space'e bastım o bir kere salmadı space kullanacağım. Ranking maçta Space'i kullanmalı mı Ah be! Çok sinir etti şu an bana oynayışı ya adamın. Nasıl lan? Bunu nasıl bilebildi lan? Ya abi, ciddi misin? Ya cidden mi? O nasıl denk geldi lan? Ah! Neyse gençler. Bu elde kaybettik. Videomuzun sonuna geldik gençler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like ve beğenmeyi unutmayınız. En azından hoşçakalın. Hepinizi seviyorum yapmayı unutmayın. Bay bay.